Merhabalar. 28 Kasım 4 Aralık haftasından bahsedeceğiz bu videoda. Artık bu hafta itibariyle Kasım ayını uğurluyor. Aralık ayına merhaba diyoruz. Gerçekten Kasım ayı benim için ve birçok insan için çok zor geçti biliyorsunuz. Zor bir tutulma hattından geçtik arkadaşlar. Ekim ve Kasım aylarında ben de yaklaşık 40 gün boyunca hala tam olarak atlatamadığım bir Enfeksiyon süreci yaşadım. Sesime de yansıyor. Hatta 10 gün boyunca zaten hiç sesim çıkamadı ve yeni kayıtlarda gönderememiştim. Dolayısıyla bu süreçte ben sağlık sorunları yaşadım. Kimisi ilişkisiyle alakalı sorunlar yaşadı. Ancak artık yavaş yavaş bu hafta itibariyle o tutulmaların etkisini Üzerimizden atmaya başlıyoruz. En yoğun enerjiyi geride bıraktık. Tabii Kasım ayında doğal afetler, felaketler, patlamalar ne yazık ki hoşumuza gitmeyen şeyler yaşadık arkadaşlar. Evet Mars retrosunda bunları bekliyorduk. Ee, ve halihazırda devam eden mars neptün karesi de aktif biliyorsunuz 2023 ocağın ortasına kadar e, buna benzer ancak çok büyük olmayacağına inandığım e, durumlar yaşanabilir ama aynı zamanda çok şanslı etkileşimler de var hem aralık ayı yorumlarında bahsettim hem de 2023 yorumlarında da bahsettim oynatma listelerinden bulabilirsiniz zaten bundan bir önceki videoda da 2023'ün en şanslı burçlarından bahsettim arkadaşlar İlk defa bu videoyla karşı karşıya kalıyorsanız kanalın şöyle bir geçmişine bakın zaten orada çok kapsamlı yorumlarım mevcut Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak, videoyu beğenerek, yorum yapıp paylaşarak destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Böylece aramızdaki alma verme dengesini sağlamış oluyorsunuz. Ee, aynı zamanda e, aşağıdaki teşekkür butonundan, katıl butonundan destek olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bir de e, önümüzdeki günlerde artık daha aktif kullanacağımız Telegram grubumuz aşağıda açıklamalarda linki var arkadaşlar oradan takibe geçebilir, beni instagram hesaplarımdan da takibe alabilirsiniz. Gelelim 28 Kasım haftasına, geçtiğimiz hafta 24 Kasım tarihinde yay burcunda bir yeni ay meydana geldi. Ee, özellikle bu yeni ayın nispeten daha şanslı olduğunu, güzel birliklerin kurulabileceğini paylaşmıştım sizlerle. Ee, bu yeni ay enerjisiyle beraber bu haftanın ilk günlerinde bu yeni ayı artık eyleme dökmek adına bir takım e, durumlarıyla karşı karşıya kalacağız. 24 Kasım'da aynı zamanda Jüpiter'de Balık Burcu'nda tekrar düz seyrine başladı arkadaşlar. Ve e, yine Mayıs ayı, Nisan ayı içerisinde yakalanan şansları son bir kez hatırlatmak adına aslında birkaç haftalık balık burcu ziyaretini başlattı. Bu hafta da Jüpiter'in bu alanda etkin olacağını, daha pozitif yönde çalışacağını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta durağan pozisyonda olmuş olsa bile. 28 Kasım gününe geldiğimizde ise Mars Satürn üçgeni var. Mars 19 derece ikizler burcunda. Satürn 19 derece kova burcunda biliyorsunuz. Mars Neptün karesinin artık bahsetmiyorum. Ee, Mars retro harekete başladıktan sonra tekrar Neptünle kare görünüm yapmaya başladı. Ve e, her ne kadar bu kare görünümün e, orbu düşmeye başlasa da halihazırda hazırda etkin. Ama Mars'ın artık aktif çalışacağı, pozitif çalışacağı bir Satürn üçgeni var. Burada özellikle Retro Mars'la beraber şunu söyleyebiliriz. Geçmişte başlattığımız ama emek veremediğimiz, çabalayamadığımız, acaba üstesinden kalkabilir miyim diye düşündüğümüz konularla ilgili haftanın ilk gününde Yeni ve sağlam başlangıçlar yapmak adına ilk adımlar atılabilir arkadaşlar. Ee, özellikle yeni bir teklif gelebilir. Siz bir karar alabilirsiniz. Harekete geçmek, aksiyon almak isteyebilirsiniz. Bu konuda bir takım görüşmeler de yapılabilir gibi gözüküyor. 29 Kasım tarihine geldiğimizde ise Merkür-Mars karşıtlığı var. Yani haftanın ilk günlerinde Mars'ın aktif bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Mars bir taraftan Satürn'e üçgen yaparken bir taraftan da Merkür'le karşıtlık yapıyor. Bu aslında şu anlama da gelebilir. Yani uzun zamandır bir görüşmeyi erteliyor olabiliriz. Bir konuşmayı erteliyor olabiliriz. Bir konuda karar verme noktasında atıl kalıyor olabiliriz. İmza atmamız gereken veya işte bir şekilde dönüş yapmamız gereken insanlar, olaylar vardır. Bunlarla alakalı kararsız kalmış olabiliriz. Özellikle Neptün karesi ile beraber kafamız karışık olabilir ve bir şekilde onu askıda bekletiyor olabiliriz. İşte bu Merkür Mars karesi ile beraber belki de bu durum artık bir şekilde hızlandırılmak durumunda kalıyor. Yani artık bu kararı ver. Yani seçimini yap. En kötü karar, kararsızlıktan daha iyidir modlusuyla hareket etmenizi, aktif olmanızı sağlayacak bir etkileşim ortaya çıkacak. Tabi Merkür Mars karesi çok ani verilen kararları veya aniden verilmek zorunda kalınan kararları bir, bir şekilde e, kurulan diyaloglarla veya verilen sözlerle sıkışmış hissedebileceğimizi gösteriyor. Yani bir şekilde o kararı vermek zorunda hissedeceğiz, bir şekilde o konuşmayı, o tartışmayı yapmak zorunda kalacağız gibi bir durum söz konusu. Haftanın ilk günlerinde zaten e, salı günü mars günüdür biliyorsunuz. Gerekirse e, bir konuda tartışmak gerekiyorsa tartışma yaşanacaktır. Konuşmak gerekiyorsa o diyalog artık gerçekleştirilecektir. 30 Kasım tarihine geldiğimizde ise Merkür ve Satürn arasında güzel bir kontak oluşacak Merkür yine 19 derece yay burcunda Satürn yine 19 derece kova burcunda Yani haftanın ilk üç günü Merkür Satürn Mars arasındaki paslaşma devam ediyor sağlam kontaklar işbirlikleri anlaşmalar görüşmeler ve taahhütlerle alakalı Güzel fırsatlarda aslında mümkün ama biraz daha acele biraz daha hızlı şekilde alınması gereken kararlar var. Evet Kasım ayını tamamlayıp Aralık ayına geçtiğimizde. Aralık ayı yorumlarını da bahsetmiş olduğum gibi hemen bir Aralık tarihinde Venüs-Mars karşıtlığı var. Venüs-Mars karşıtlığı tabii haftanın ikinci yarısında gündemimizin biraz daha ikili ilişkiler, parasal konulara yönelebileceğini gösteriyor. Burada dürtüsel harcamalar, ilişkilerde egosal savaşların aktif olabileceği bir gündem var. Özellikle geçmişten gelen konuların tekrar gündeme gelmesi, elil ve dişil enerjinin karşı karşıya kalması gibi durumlardan bahsedebiliriz. 2 Aralık tarihinde ise Merkür Neptün karesi var Merkür Neptün karesi tabi iletişimde yanlış anlaşılmalar verilen sözlerin verilen vaatlerin arkasındaki farklı gerçeklikler ve puslu zemini Aslında vurgulamakta yani haftanın ilk yarısı bu konularda daha aktifken ikinci yarısı biraz daha karışık. Algılarımız karışıyor. Belki zihinsel anlamda yorgun ve karışık hissedebiliriz. Ne istediğimizden tam olarak emin olamayabiliriz. İkilikler arasında kalıp kararsızlıklar yaşayabiliriz. 2 Aralık tarihinde aynı zamanda Venüs ve Satürn arasında yine güzel bir kontak var. Yani bu hafta bir taraftan sağlam ilişkiler kuruluyor. Ama biraz temkinli olunması gerekiyor. Ve eğer gerçekten e, emek vermeye niyetliysek... Hızlıca bu kararı almamız gerekiyor. 4 Aralık tarihinde ise Venüs Neptün karesi ile haftayı kapatıyoruz. E, zaten 2 Aralık'ta Merkür Neptün karesi yaşanmıştı. Akabinde e, pazar günü ise Venüs Neptün karesi yine 22 derece ay ve 22 derece balık burcunda etkin olacak. İşte burada haftanın son günü. ilişkilerle alakalı Yalanlar, dolanlar, skandallar, manipülasyonlar veya yanlış anlaşılmalar çok aktif olabilir. Parasal alanlarda özellikle haftanın ikinci yarısı çok fazla risk almamaya çalışın. Çok büyük vaatlere, çok büyük sözlere itimaz göstermeyin, itibar etmeyin. Ama haftanın ilk üç günü daha hareketli bir şekilde ilerlememiz gerekecek. Akabinde de durumları değerlendirip o ilişki için e, görününün arkasındakini gözlemlemeye başlayabiliriz. Biraz daha kendi halimizde kalabiliriz. O gerginlik enerjisini gözlemde kalarak e, yumuşatabiliriz diye düşünüyorum. Evet haftanın genel gündemleri bu şekilde. Kasım ayını Aralık ayına bağlayan hafta bu şekilde ilerleyecek. Şimdi burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar dinlediyseniz lütfen beğene tıklayın ve kanala abone olun arkadaşlar. Aramızdaki alma verme dengesini sağlayalım. Ben hemen koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları. Bu hafta çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Kariyerinizle alakalı yükselmek, arkadaşlarınızla alakalı önemli gelişmeler Yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar, e, belki hayallerinizi gerçekleştirmek adına uzun vadeli planlar yapabileceğiniz bir hafta gibi gözüküyor. Tabii bu noktada seyahatlerle alakalı, e, trafikte geçirdiğiniz zamanla alakalı bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle koç burçlarının bu hafta trafikte biraz daha dikkatli olmalarını isteyeceğim. Veya bir yere rezervasyon yaptırıyorsanız, tatil planınız varsa... Evraklarınızı tekrar gözden geçirin, çek edin. Bir takım aksaklıklar olabilir, acele davranabilirsiniz ve bundan dolayı bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Yine ikili ilişkilerinizde kurmuş olduğunuz diyaloglarda bazen sizin aslında dürtüsel konuşmalar sergileyip bazı tartışmalara mahal verebileceğiniz bir ortamda aktif. Haftanın ikinci yarısında ise kafanız biraz karışık hissedebilirsiniz, uykularınız kaçabilir, biraz halsiz, yorgun hissedebilirsiniz kendinize. Özellikle e, inançlarınızı sorgulayacaksınız, değer yargılarınızı sorgulayacaksınız, e, kendi e, manevi enerjinizi gözden geçireceksiniz. Varsa bir yurt dışı gündemi bunun alakalı. Belki ufak hayal kırıklıkları yaşanabilir. Büyük beklentiler, büyük hayaller kurarken siz aslında elinizde olan fırsatı kaçırmamaya dikkat edin bu hafta itibariyle. Yani size küçük gibi gözken ama uzun vadede büyük kazanç sağlayacak olan fırsatları görmeyip gözünüzü diktiğiniz noktaya dair bir melankoliye ve kurban psikolojisine kapılmayın lütfen. Güzel bir hafta olsun. Abone olun, yorum yapın, beğenin, paylaşın. Sevgiler. Merhaba sevgili boğa burçları bu hafta parasal konularda oldukça aktif bir hafta olacak sizin için geçmişte yaptığınız harcamalarla alakalı bir süreç içerisinden geçebilirsiniz yine birçok boğa burcu iş arayışı içerisinde ise bu hafta itibariyle hak edişlerini almaya başlayıp yeni bir işe kabul edilebilir görevinde terfi edebilir veya artık kendini daha iyi hissetmek adına sağlam ve uzun vadeli adımlar atmaya karar verebilir. Bununla beraber tabii ödemeler bir taraftan, kazançlar bir taraftan bunun dengesini doğru bir şekilde sağlayabilmeniz gerekiyor. Yani e, bu gelen ve giden tutar arasında e, bir köprü kurup bunu doğru bir şekilde tespit edebilmek bu hafta ekstra önemli olacak. Haftanın ikinci yarısında ise arkadaşlarla alakalı bazı problemler yaşanabilir. Özellikle sosyal çevreniz, arkadaş ilişkilerinize dair bazı hayal kırıklıkları, beklenmeyen gelişmeler... Bununla beraber bakıldığı zaman destek beklediğiniz alanlar varsa hani şu kadar kazanırım bu kadar öderim veya bu arkadaşım benim yanımda olur dediğiniz konular varsa bununla ilgili aslında çok büyük beklentilerde olmamanız gerektiğini gösteriyor. Haritalar aynı zamanda çok büyük borçlara veya başkaları için büyük risklere girmemeniz gerektiğinin de uyarısını veriyor sevgili boğa burçları Güzel bir hafta olsun diliyorum. Ee, özellikle parasal konularda şanslı olacağınız ama yine de dikkatli olmanız gereken bir hafta. Abone olun, yorum yapın, paylaşın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler Burçları. Bu hafta daha aktif olacağınız, uzun vadeli plan ve programlar yapmaya başlayacağınız bir hafta olacak. Birçoğunuz için seyahatler... Yeni görüşmeler mümkün. Aynı zamanda ikili ilişkiler noktasında bazı çatışmalar ve aksiyonlar da sizin aktivasyonunuzla beraber çalışabilir. Karşınızda sizinle diyalog kurmaya çalışan ama sizin artık zaman kaybetmek istemediğiniz ilişkilerde bu hafta itibariyle aktif olabilir gibi gözüküyor. Haftanın ikinci yarısında özellikle kariyeriniz ve geleceğinize dair bazı belirsizlikler sizi yorabilir. Tam olarak Hangi noktadasınız? Kimlerden destek görüyorsunuz? Evlilikle alakalı sorunlar varsa bunları nasıl çözümleyebilirsiniz? Önünüzdeki sürece nasıl bakmak istiyorsunuz? Tam olarak ne istediğinizi biliyor musunuz? Bu gibi sorunlarla mücadele etmeye başlayacağınız bir hafta sonu olacak. E, haftanın ikinci yarısında çok kritik kararlar vermemeye çalışın ama haftanın ilk yarısı zaten oldukça faal ve hızlı geçecek gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları bu hafta biraz korkularınız bilinçaltınız Biraz daha karanlık alanda, geçmiş alanda, gizli alanda kalacağınız bir hafta başlangıcı olacak. Burada özellikle kendi kendinizi bloke ettiğiniz, kendi kendinizi engellediğiniz, sınırlandırdığınız geçmiş anılarınızla yüzleşebilirsiniz. Lütfen bu hafta yengeç burçları bir defter alsınlar ve rüyalarını not almaya başlasınlar. Gerçekten aslında bilinçaltına dair çok büyük farkındalıklar oluşturacak süreçlere dahil olacaksınız. Aynı zamanda uzun vadeli ortaklıklar veya mevcut ortaklıklardan ne derece emek verilmesi gerektiği gibi konularla alakalı da sorgulamalar olabilir. Yeni iş başvurusunda bulunmak isteyen, yeni bir işe girmek isteyen sağlığıyla alakalı problemler yaşayan yengeçler varsa şayet. Aslında buradaki tıkanıklığın tamamen e, göz ardı ettiği, Hasır altı ettiği konularla ilişkili olduğunu keşfedebilir. Yani kendisiyle alakalı gerçekliklerle yüzleşebilir. Bunları çözdükten sonra zaten günlük hayatta bir şekilde e, hızlı bir alanda ilerlemeye başlayacaktır. Bakalım e, rüyalar, karşılaşmalar, tesadüfler ne yönde olacak. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Bu hafta gelecek hayalleriniz. Evliliğinizle alakalı sorunlar, evliliğin gidişatı gibi konularda artık aksiyon almaya başlayacaksınız. Belki uzun zamandır sıkıntılı bir evlilik var. Onunla alakalı mücadele edilmesi gerekiyor. İşte bu alanda artık daha aktif olacağınız bir süreç hakim. Haftanın ikinci yarısında özellikle e, parasal konularla ilgili bazı yanılsamalar söz konusu olabilir. Belki evliliğinizin büyük bir sorunu parasal durumunuz olabilir. Bunu çoğaltmak adına ödemeleri, borçları çözebilmek adına riskli bazı yatırımlara yönelmek isteyebilirsiniz ki bu özellikle haftanın ikinci yarısı oldukça tehlikeli sizin için. Çünkü bir şekilde olayı kısa yoldan çözmek ve voleyi vurmak gibi bir niyetiniz olabilir. İşte bu düşünceye girdiğiniz zaman lütfen kendinizi durdurun. Kendi değerlerinize sahip çıkın. Bu konuda zaten size sağlam destekler gelecektir ama bu hafta riskli yatırımlar ve riskli durumlardan, spekülatif olaylardan kendinizi uzak tutmaya çalışın sevgili aslanlar. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta özellikle kariyeriniz ve önünüzdeki yolculuğa dair bir takım yüzleşmeler yaşayacaksınız. İş hayatınızda artık sağlam ve kalıcı adımlar atmaya başlayacağınız bir gündem aktif olacaktır. Burada özellikle baktığımız zaman... Aileniz, aileniz ve kariyeriniz arasındaki dengesizlik ve bazı tartışmalar, belki aile büyükleriyle yaşanacak sert diyaloglar sizi biraz zorlayabilir. Haftanın ikinci yarısına geldiğimizde ise evliliğiniz ve ikili ilişkilerinize dair bazı hayal kırıklıkları aktif olabilir. Burada özellikle tabii Başak Burşarı'nın e, mevcut ilişkilerini gözden geçirmesi gerekiyor. E, partnerlerinin davranışlarını gözden geçirmesi gerekiyor. İlişkiye dair, evliliğe dair bir yanılsama içerisinde olup olmadığını, Olumlu veya olumsuz manada olabilir tabii ki bu arkadaşlar. Tekrar tekrar gözden geçirmesi önemli olacaktır açıkçası. Aynı zamanda baktığımız zaman burada kariyere dair bir takım eylemler var. Ama aile içerisinde de çözülmesi gereken konular var. Dolayısıyla biraz kritik bir süreç olabilir. Çok daha riskli kararlar almamaya çalışın. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları bu hafta özellikle yeni yerler keşfetmek yeni bakış açılarına sahip olmak kaynaklarınızı artırmak belki yargısal konularla alakalı geçmişten beri süre gelen gündemleriniz varsa bunların çözümleriyle karşılaşmak gibi gündemleriniz var burada aynı zamanda tabii ki baktığımızda birçoğunuz eğitimlere başlayabilir birçoğunuz yeni felsefeler araştırabilir. Bunlarla alakalı artık yeni bir yola girmeliyim. Eski sistemle devam etmek istemiyorum diye sizi sıkıştıran bir gündem var. Haftanın ikinci yarısına geldiğimizde ise e, özellikle... İş hayatınız ve sağlığınız açısından biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Beslenmelerinize dikkat edin. Özellikle mümkünse çok fazla dışarıda yemek yemeyin. Zehirlenme ihtimalleri olabilir. Gıda alerjisi olabilir. Bu tarz etkileşimler haftanın ikinci yarısında aktif olabilir. Bununla beraber zararlı alışkanlıklarınız ve bağımlılıklarınız varsa lütfen ölçüyü kaçırmamaya çalışın. Aynı zamanda belki günlük hayata adapte olamamak, konsantrasyon sağlayamamak gibi yan etkiler de olabilir. E haftanın ikinci yarısı rutinleri devam ettirip çok fazla ekstrem detaylara girmemeye çalışın sevgili teraziler güzel bir hafta olsun kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın hoşçakalın merhaba sevgili akrep burçları bu hafta özellikle ailenizden ciddi destek alabileceğiniz bir haftaya giriş yapacaksınız belki eşinizin maddi durumu belki Ailenizden kalan bir mal veya manevi bir destekle beraber kendinize daha sağlam ve köklü hissedebilirsiniz. Yani artık güvendeyim. Uzun zamandır gelmeyen artık güvendeyim hissi bu haftanın ilk günlerinde gelebilir. Ama aynı zamanda e, burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Parasal konularda biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yeni maddi olanaklar elde ederken siz bir taraftan geçmiş borçlar, geçmiş gündemler, geçmiş konular e, tekrar karşınıza çıkabilir. E, harcamaları kontrol ederseniz daha uygun olacaktır. Haftanın ikinci yarısına geldiğimizde ise özellikle aşk hayatınız, çocuklarınız veya riskli yatırımlarınız noktasında temkinli olmanız gerekiyor. Nedir? E, gizli bir aşk meselesine girmemeye çalışın. E, bununla beraber aynı zamanda e, riskli yatırımlarda bulunmamaya çalışın. Çünkü biraz daha haz odaklı olacağınız, biraz daha kendinizi mutlu etme odaklı olacağınız bir hafta yarısı olacak. Dolayısıyla çok fazla e, tavşanlığa, şeytanla gerek olmadan haftayı kapatmaya çalışın. Neptün burada tabi bazen algılarımızı kapatabiliyor. E, yanlış yollara sürükleyebiliyor. Özellikle daha çok kazanma, hırsa, daha mutlu olma e, isteği gibi hani bazı dürtülerimizden, zaaflarımızdan yakalayabiliyor. Haftanın ikinci yarısı sakin kalın. Onun dışında problem olmayacaktır. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta evlilik, eş, evlilik hayatına dair önemli gündemler ee, söz konusu özellikle. Eşinizle bazı problemler yaşadıysanız bunları çözüme kavuşturmak adına fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda aile dengesi, iş dengesi arasında gerçekten çok yorgun hissedim. Artık e, geçmiş konuların zihninizin arka planını sürekli yavaşlattığını fark edebilir ve bunları tamamıyla çözmek isteyebilirsiniz. Haftanın ikinci arasına geldiğimizde ise... Ee, özellikle aile büyükleri geçmiş karmalar, yaşadığınız yer eviniz, konfor alanınıza dair bazı karışıklıklar var. Belki birçoğunuz ev aldığı Tam da istediği gibi olmadı. Belki öyle bir sürece henüz girdi. Belki aile içerisinde bazı yanlış anlaşılmalar var. Veya kendi konfor alanınızda çok da emniyette hissetmiyorsunuz. Bununla alakalı bir şeyleri hemen çözmek istiyorsunuz. Bu hafta hemen çözemeyebilirsiniz arkadaşlar bu konuları. Zaten Aralık ayı yorumlarında bahsettim. İlerleyen süreçlerde bunların imkan bunların imkanı olacağı tarihler olacaktır. Çok güzel bir cümle kurdum. <gülüyor> ama siz çözersiniz. Yani o yüzden çok fazla kasmayın. Yavaş olun, akışta olun. Bir şekilde çözüme kavuşacaktır ama e, ev almak, e, ev kiralamak, imza atmak, aile büyükleriyle alakalı çok kritik meseleleri çözmeye çalışmak gibi büyük olaylara girmeyin haftanın ikinci yarısında. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip, paylaşmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Bu hafta iş hayatınız, kazançlarınız, harcamalarınız, iş hayatındaki pozisyonunuz, hayat rutinlerinize dair sağlam başlangıçlar yapabilirsiniz. Aslında biraz daha artık hareket etmeniz gerekiyor. Geçmişte alınması gereken ve ertelediğiniz kararları artık hafta başlangıcı itibariyle almanız gerekiyor sevgili oğlaklar. Haftanın ikinci yarısında biraz dedikodu enerjisiyle muhatap olabilirsiniz. Etrafta söylenenler sizin düşündükleriniz e, gergitli ruh halleri sizi biraz yorabilir. Burada özellikle uykularınızı kaçıracak kadar düşündüğünüz konular varsa zihninizi biraz daha sakinleştirmeye çalışın. Olayların içine çok fazla girmemeye çalışın. Biraz daha dinlenmeye, e, kendinize zaman ayırmaya özen gösterin. Haftanın ikinci yarısına sevgili oğlaklar güzel bir hafta olsun abone olup yorum yapıp beğeni paylaşmayı unutmayın hoşça kalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar bu hafta özellikle çok ciddi e, atılımlarda bulunabilirsiniz birçok kova burcu eski aşklarıyla yeniden bir araya gelebilir bu defa daha sağlam bir şekilde bir araya gelebilirler aynı zamanda geçmişte kalan projeleri yeniden ele almak adına da önemli gündemler. Olabilir gibi gözüküyor. Haftanın ikinci yarısına geldiğimizde arkadaşlar ve hayaller, umutlar alanında biraz karışıklıklar var. Özellikle kariyer gelirleriniz, kendi kazançlarınızla alakalı bir belirsizlik durumu hakim olabilir. Bazı arkadaşlarınızla yaşamış olduğunuz diyaloglar sizde değer sorgulamasını çağrıştırabilir. Ee, ama kendi kazançlarınızla alakalı... Büyük büyük düşünmeye veya aşırı negatif olmaya gerek yok. Yani burada harcamalar ve kazançlar noktasında daha temkinli olması gereken bir hafta yarısı var açıkçası. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta özellikle bilinçaltı blokajlarınızla yüzleşmeye başlıyorsunuz. Ailenizle alakalı, çocukluğunuzla alakalı. Kökeninizle alakalı ne gibi problemler varsa bu hafta hepsiyle yüzleşebilirsiniz ve bunu kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturabileceğiniz muhteşem etkiler var. Ev almak, geçmişteki kayıpları telafi etmek, aileyle alakalı sorunları çözmek adına aslında çok güzel bir şans sunuyor bu hafta sizlere. Haftanın ikinci yarısına geldiğimizde ise biraz kafanız karışık. Geleceğinize dair aslında karıştığınız noktalar var. Yani ben ne istiyorum... E, kariyerimde nasıl ilerlemeliyim ailemle ilişkimi nasıl düzenlemeliyim e, önümdeki süreç nasıl ilerleyecek bunun için ne yapabilirim gibi kendi kendinize bulandırdığınız bir e, süreç aslında haftanın ikinci yarısında özellikle kariyeriniz olsun e, isminiz olsun titriniz olsun bunlara dair çok keskin kararlar almayın biraz daha Gözlemci kalın ve olayları değerlendirmeye çalışın diyebilirim. Zaten aslında ruhsal alanda bunun açılımları da bu hafta çalışacaktır. Ve gerçekten çok muhteşem çözüm yolları da bulacaksınız. Hatta birçoğunuz dediğim gibi geçmişte kaybettiklerini telafi edecek yeni durumlarda da karşı karşıya kalacak. Güzel bir hafta olsun. Abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Özellikle ya yeni ile beraber hatta Kasım ayında yaşadıklarınızı lütfen yorumlarda paylaşın. Ay tutulması ve ya yeni ayı sizlere nasıl geldi? Benim gibi hırpalananlar var mı aranızda? Yorumlarda buluşalım, konuşalım isterim. Aralık ayı yorumları ve 2023 yorumlarına da oynatma listelerinden ulaşıp dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, mutlu haftalar, hoşçakalın.